Arkadaşlar bugünkü konumuz din kültürü dördüncü sınıf 3. ünite güzel ahlak dersi güzel ahlak dersi güzel ahlak deyince sizin aklınıza ne gelir şöyle bir sayalım benim aklıma güzel ahlak deyince ahlakı güzel olan kimseler veya Allah Celle Celal'ın istediği şeyleri yapan kişiler ahlak güzel kişiler yani güzel ahlaklı kişiler denir Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun bizden yapılması gerektiği ve istendiği şeyleri bir şöyle sayalım. Allah Celle Celaluhu bizden adaletli olanları sever. Güzel davrananları, iyilik edenleri, sabredenleri, temizlenenleri ve hatalarından geri dönebilenleri sever arkadaşlar. Hatalarından geri dönebilenleri sever, değil mi arkadaşlar? Bu da önemli bir şey. Allah'ın hata Allah'ın hatalarından geri dönebilenleri hatalarından geri dönebilenleri de seviyor arkadaşlar. Biz de hata yaptıysak hatalarından geri dönebiliriz ve Allah da biz bunu sevap kazandırır bize. <gülüyor> ve Allah Allah Celle celi Allah'ı adaletli olanları sever. Adaletli, dürüst olanları sever. Güzel davrananları, yani iyilik edenleri, yardımlaşanları sever. İyilik edenleri, iyilik, e, iyilik güzel bir şey yapanları sabredenler, sabredenleri de sever. Bir yerinizde sabredin. Mesela aşısı bulunacak mı diye. E, bekliyorsunuz. sabetmeniz lazım arkadaşlar. Dışarı çıkmayın. Azıcık daha sabredin. Değil mi? Temizlenenleri. Yani temizlenenleri, güzel temizlenenleri, temiz olanları ser. Allah Celle Celaluhu. Kıyafetlerimizi her gün derli toplu yıkamalıyız. Değil mi arkadaşlar? Dolabımızda düzenli kıyafetlerin olması gerekir. Sevgi ve saygı. Sevgi, insanı insan yapan özelliklerden biridir. Allah Celle Celaluhu bizden sevgili biri olmamızı ister ve biz de sevgili biri olmalıyız. Yani güzel devrenen, iyilik eden e, ve sabreden gibi arkadaşlar. Bu anlamda sevgili biri olmamızı rica eder. Saygı Saygı da aynı sevgi gibidir. Saygı ile sevgi çok büyük bir anlam ilişkisi vardır. Allah Celle Celaluhu'nun en çok yapmamızı istediği şeyler arasında başta gelir. Saygı ve sevgi Allah Celle Celaluhu'nun en istediği şeylerden biridir arkadaşlar. Bunu Allah Celle Celaluhu'nun e, bize söylemiş. Ve biz de e, Allah Celle Celaluhu'nden örnek almalıyız. <gülüyor> yani arkadaşlar. Saygı ve sevginin arasında çok büyük bir ilişki ve anlam ilişkisi. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun bizden istemediği şeylere bakalım. Kıskançlık. Rahatsız etmek, lakap takmak, alay etmek, haksızlık yapmak, küçümsemek, yalancılık. Allah Celle Celle'yle maalesef istemediği şeyler arasındadır bunlar. Ama bazı insanlar yapıyor ve yaptıklarını da görmüşüzdür biz. Maalesef arkadaşlar bizde bunları yapmamamız gerekiyor. Bazı insanlar yapıyor ama biz onlardan örnek almayalım. Ee, Sizde illaki görüyorsunuzdur kötü insanları. Örnek almayın onlardan. Onlar kötü insanlar. Dediğim gibi onlara çok fazla bakmayın. Allah Celle Celaluhu'nun bizden istediği şeyler şunlardır. Gülümsemek. Gülümsemek de çok önemli değil mi arkadaşlar? Paylaşmak. Paylaşmak, birine bir şeyi vermek. Ona bunu söylemek, öyle yapmak, paylaşmak da çok önemli <gülüyor> Selamlaşmak. Selamın aleyküm demek bile bize bir sevap kazandırır arkadaşlar. Ve e, arkadaşlar küs ya mesela arkadaşlar. Ee, mesela kütsünüz biriyle siz ona selamün aleyküm derseniz barıştığınız zaman en çok sebepi sizler kazanırsınız arkadaşlar bu konuda emin olun. Hediyeleşmek. Hediyeleşmek birine bir şey vermek de çok önemlidir arkadaşlar. Yardımlaşmak, fakirlere yardımlar atmak, ziyaretleşmek, akrabalar arasında bu olaylar bitince... Ziyaretleşmek de çok önemlidir. Tekrar gözden geçirelim. <gülüyor> Selamlaşmak, paylaşmak, gülümsemek, hediyeleşmek, yarınlaşmak, ziyaretleşmek. Bunlar çok önemlidir. İnsanı, i̇nsanı insan yapan şeylerden biridir. Bunlar arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, günün etkinliğine geçelim. <gülüyor> Ben sizden bugün arkadaşlar 15 kişiye gülümsemenizi, iki kişiye selam vermenizi ve namaz kılmanızı istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda her gün namaz kılmanız. Bugünlerde birbirimize namaz okuyarak destek. Çıkacağız. Tek yapacağımız şey namaz kılmak ve dışarı çıkmamak arkadaşlar. Kurallara uymak. Yapacağımız şeyler bunlar. Bugünkü e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gigi TV kanalına abone olun ve bizi destekleyin. E, yarın yarın bir video daha atacağım Onu da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.